Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. 27 Ağustos saat 2 civarı. Şu anda toplam varlıklar kısmı 9.767 lirayı göstermekte. Portföyümde burçelik Hidropar hareket sistemleri, teknolojileri, papillon savunma. Bu istisnitleri bulunmakta. Excel'de durumumuz da bu şekilde. Başlangıca göre %84 bir ilerleme. Geçen haftaya göre de %4'lük bir ilerleme söz konusu. Pörtöy dağılım grafiği ve güncel kar zarar durumu. Grafikleri de bu şekilde görünmekte. Yaptığım işlemlere bir göz atı verelim. Dagi'yi sattım 404'ten burçeli kaldık. Bu şekilde yüksekten maliyetlendim. Sonra ortalamayı düşürmek için tekrar bir düşükten maliyetleneyim dedim. Ama ne yazık ki istediğim gibi ortalamayı düşüremedim. Stop noktasını oldukça yaklaştı. Bunu da belirtmek istiyorum. Belirlediğim bir stop noktası var. O kısma da bayağı bir yaklaştı. İlerleme grafiğimde onu da göstereyim. Bakiyemin artışı gri çubuklar ve kar ettiğim haftalarda kar ettiğim miktar kadar Sıçrayışlar ya da zarar ettiğim miktar kadar düşüşler bu şekilde görünmekte. Bakiyemin müderleyişinin grafiğini görüyorsunuz. Böyle devasa bir sıçrayış falan söz konusu değil. Sistemle bir şekilde belli bir eğimle artan portföy değerim söz konusu oldu hep. Bu grafikleri videolardaki bakiyeleri baz alarak, video tarihlerine göre değişimleri baz alarak oluşturdum. Söylemek istediğim birkaç şey var. Hem yaptığım sistemle ilgili hem de Warren Buffett amcamızla ilgili. Önce sistemle ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim. Sonra öbür konuya geçeriz. Ölüler sanır ya böyle diriler her gün helva yiyor. Öyle bir muhabbet yok. Kar da var, zarar da var. Bu zaten bariz bu kanalda görmüş olduğumuz bir olay. amaçsa ise şu sistemden kopmadan ilerlemeye çalışmak. Peki sistemim ne? Sistemim bu arkadaşlar. Yani burada... %10 zarar edince gidip de bir sonraki açtığım işlemde hemen %10 kar edeceğim peşine düşmüyorum. Yine sistemimin %2, %2 karla işlem açıp kapatmaya çalışıyorum. Daha doğrusu burada %2 diyorum da %2.34'luk kısım aşağı yukarı komisyonlara giden paralar. O yüzden de kendim işlem yaparken 2.34 ve 2.5 arasında minimum karı belirliyorum işlemleri. Bu doğrultuda açıp kapatıyorum. Günlük 2.34'ün üzerinde bir kar elde ediyorsam o gün kapatıyorum. Onun haricinde de işte haftayı yine 2.34 2.5'un üzerinde bir karla kapattığımda bu benim portföyümü %2 kar olarak yansıyor. Şu anda ilerleme grafiğim 31. haftayı gösteriyor. Yani 14 Eylül'de olması gereken bakiye değerine şu anda ulaşmış bir haldeyim. Bu sistemden kopmadan disiplinli bir şekilde borsa disiplindir arkadaşlar disiplinden kopmayacaksınız kurallarınızı yazacaksınız başta bu oyunun kurallarını aslında siz belirliyorsunuz nasıl oynayacağınızı öyle bakın bir maksimum alabildiğiniz risk miktarını mutlaka yazın bir köşeye mesela ben her videomda kendim için yüzde on kritik eşittir yüzde on zarardan sonrasını kabul etmiyorum işlemleri sonlandırıyorum diye her videoda söylüyorum bunu bunu niye söylüyorum benim işte kendim borsada işlem açarken belirlediğim oyun kurallarından biri bu. Yanlışta ısrar kasta girer. Benim kendi paramı kastım yok. O yüzden de yanlış yerden maliyetlenmişimdir. Doğru yeri beklerim. Ya da o günkü düşündüğüm olaylar zaten bir %10 zarar edildiğinde mum şekilleri itibariyle mutlaka sata dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Çok kötü bir yerden maliyetlenmiş oluyorum öyle bir durumda. Bu şu demek değil. Açtığımız her işlem yüzde %3 karlığa açılıyor, kapanıyor anlamı taşımıyor zaten. Burada çoğunluklu olarak açtığım işlemler karda kapanıyor. Bu önemli. Zaten bu çoğunluğu ciddi bir seviyede tuttuğunuzda grafikten göstereyim. Ne kadarlık bir süreyi mum çubuklarından ifade edelim. Bunun 15 tanesini ben karda kapatmışım. Hafta olarak söylüyorum bunu. 5 tanesini de... Zararla haftayı kapatmışım arkadaşlar. 1'e 3 gibi bir oran var. Çoğunluk karda olduğu için benim portföyüm ilerliyor. Amaç bunu sağlamak zaten. Şurada mesela 2 hafta zarar yazdı. Bu zarar yazdı ama sistemden kopmayıp hep %2'yi kovalamaya devam ettim ben. Belki dünya kadar zarar etmiş olduk. %10 zarar etmiş olduk. Hatta şuradan bakmış olalım. En fazla burada zarar etmişiz. O haftayı zarar yazmış. 382 lira. Bu da toplam portföy vurduğumuzda %5, %6 gibi biz zararla kapatmışım o hafta. Ama sistemden kopmak o %2'leri biriktiği zaman sizi kara götüren yolu açıyor. Tabii biz burada tek de yüzde %5 zarar yazdı, %8 kar yazdı falan. Borusan yatırımı o, o konu ayrı. Ama temel mantık bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani %10 zarar ettikten sonra gidip de Yine ben bir işlem açacağım, %20 kazanacağım falan diye böyle hırslara büründüğünüz vakit daha fazla zarar katlanıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bir sistem oturtup minimum kar marjını belirleyip işlemleri buna göre açıp kapatmaya başladığınızda trendin yönü zaten önemli. Asıl olan trendi yakalayabilmek. Ama trend yakalanmasa da düşük kar belirlendiği için günlük %1, iki aşağıya zaten sisteler hareket ediyor. %1-2 de yukarıya hareket ediyor. Bu arada bir yerde %1'i aşağıdan alıp %1 yukarıdan satmak yeterli hale geliyor. Tabi burada ben 2.34 ile buçu belirliyorum arkadaşlar. Çünkü bu kısım 2.34'teki o 0.34 kısım komisyonlara giden pay oluyor. Yani hesaplamalarım o doğrultuda çıkıyor. Burada aracı kurumların komisyonları tabii ki etkili. 0 komisyonlu bir yerde işlem yapıyorsanız %2 zaten direkt net karınız oluyor. Benim benim %2 kar edebilmem için 2.34'ün üzerinde bir ahsat işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Bu videoda değinmek istediğim bir de Warren Buffett amcamız var. Ondan da bahsedelim. Şimdi bu Warren Buffett amcamız 11 yaşında hisse toplamaya başlıyor. İlk hisse senedini 11 yaşında. Ve 20'li yaşlara geldiğinde 100 bin doları 30'lu yaşlardaysa milyoner oluyor. Arada 20 yıl var. Zaman her halükarda gerekiyor. Ama önemli olan bu zamanı verimli kullanabilmek. Hangi stratejili hareket edeceksin? Bunu belirleyeceksin. Ve bu işlerin bir günde olmayacağını kavrayacaksın. Tabii gönül istemiyor mu? Her gün bir tavan hisse bulup, sermayeyi katlayarak hemen bir senede bir milyon sahibi olmayı falan. Böyle 5000 bin lirayla bir milyonu hemen bir senede kazanmayı falan. Herkes ister. Ama bu ne kadar mümkün? Kendi açımdan mümkün değil. Çünkü illaki zararlar karşımıza çıkacak. O yüzden de sistemli bir şekilde hareket edip planı baştan belirleyip minimum karda olsa sürekli ilerlemek. Dikkat ederseniz afaki bir kardan falan bahsetmiyorum. Yani borsanın %2 her hisse senedi için neredeyse günlük hareketi varar. %1 aşağıya %1 yukarı deseniz hemen hemen her hisse senedi %2 hareket gerçekleştiriyor. Bu arada yakalayıp bu karı almayı hedefliyorum. Kendi adıma yapmaya çalıştığım olay bu. Şimdi Burçelik madem niye zarar yazıyor arkadaşlar? Burçelik %1'in üzerinde karı da yazdıydı. Yani komisyonlarının üzerinde bir karı da yazdıydı. Beklentin biraz farklı oldu Burçelik'te. Ama böyle zarar yazacağını da kestiremedim yani. Böyle geri çekileceğini. Hele ki grafiğini açalım grafikten atayım. Aralıktan beri Burçelik düşüş trendinde. Bu da 8-9 ay ediyor. 8 aylık zaman diliminde düştürenin de olan hissenin son kap bildirisinde yeni iş ilişkisi açıkladı biliyorsunuz yani takip edenler var mıdır bilmiyorum da yanlış hatırlamıyorsam ödenin sermayesi kadar bir iş ilişkisi yaptı 4.5 milyon euro bunun fiyatlanmadığını düşündüm ve bilançolarında finansal raporlarında iyi gittiğini düşündüm, hani diğer hisse senetlerini sürekli bilançolarına falan baktığım için fazla da detaya girmek istemiyorum da hani Burçeli'yi ilk defa alıyorum desem yere hatırlayamadım çünkü ne zaman aldım sattım falan bu hisse senedin belki çok eskilerde 2019'da falan alıp satmışımdır ama hatırlamıyorum yani şu yükseliş trendlerinde falan bu hisseyi hiç alıp sattığım bir zaman dilimi olmadı, Baktım bir hisse senedi değil onu söylemeye çalışıyorum burada. Tabi burada mumları yorumlayacak olsak durum hiç iç açıcı değil. Onu da söylemiş olay. Şurada falan aldım işte. Evet 29, 12. Bu şekilde bir maliyetlendik ama bundan sonra yukarı değil aşağıya doğru bir hareket gerçekleştirdi. Fraktalı oluşturdu. Aslında şu kısımda sassaydım da olurdu. Akabinde hemen iki gün sonra bir de al yönde bir fraktal oluştu. Son işlem gününde bu al yönde fraktal da iptal oldu çünkü fraktan noktası aşağı yönlü aşıldı. Kapanışta geldi. Bu saatten sonra aşağı hareket edeceğini de düşünüyorum ama bu kısımda yani 27.80 fiyatında direnç göstermiş. Daha sonrasında yine bu noktanın bir destek oluşturacağını düşünüyorum. Yani bunun altına sartmayacağını düşünüyorum. Satış hacimleri sürekli düşüyor. Mumlar büyümesine rağmen düşüyor. Şuradaki mum şuna nazaran daha kısa ama hacmi büyük. Burada Kocaman bir kırmızı mum var ama hacmi yok. Maliyetleneceğim kısım cidden şu kısım olsaymış yani 28'li fiyatlar falan olsaymış çok da tatlı olurmuş da ben buradan artık yeter deyip sıyrılıp gideceğini düşünmüştüm. Neyse bizim düşüncelerimize göre hareket etmiyorsunuz. Işte. Ciddi bir lot el değiştirmesi söz konusu. Bunu satan niye sattı alan niye aldı diye düşündüm. Alan düşenin kırıldığını mutlaka görmüştür. Yani ben en azından öyle gördüm. Şunun kırılmasını beklerdim arkadaşlar. Yani bir kırar, geri çekilir, buradan bir destek alır, biraz daha aşağıdan belki gider. Benim alınma ortalamamda işte kendimce belirledim bu noktalardan birine dek geliyor. Ama dediğim gibi yani bunun altına pek düşeceğini düşünmüyordum. Ne yazık ki korktuğum başıma geldi gibi bir olay. Ben bilançolarına bakarım arkadaşlar. Yani bu şirketin bilançosunda bir toparlanma gördüm. Yeni iş ilişkilerinin fiyatlanmadığını düşündüm. Tabii buradaki artışı fiyatlandı şeklinde yorumlayanlar da olabilir bir şey diyemem. Ama ben böyle bir kendi ödenim sermayesi kadar bir iş ilişkisinin fiyatı sadece gidip de %20 artıracağını düşünmüyorum. Hani aynı ana metal sanayi sektöründen eri demir çelik için verelim. Yani gitse 3,5 milyarlık bir anlaşma imzalasa fiyatı ne olur? O yüzden aldım. Hani o mantıkla hareket ettim. Hani aldık diye en iyi hisse ya da sattık diye en kötü hisse olmuyor hisseler. Kendi aldığım hisse de olsa gidip tarafsız bakmaya çalışıyorum. Yani şu kısımda bir yutan kırmızı mı? Şu kısımda ne kadar aşağıya hareketi bellese de %2 bir %2 daha aşağıya inse zaten bayağı bizi patlatacak ya stopa geldi zaten. Bakalım. Zaman gösterecek. Tabii bunun bilançosunda bir de şey dikkatimi çekti. Arazi arsalar kısmı hiç mi değerlenmedi? Hiç mi değerlendirme yaptırmadınız? Duran varlıklara. Aynı duran varlıklar aynı. Bir iki bilanço demiyor ama adamların duran varlıklarında arazi arsalarının değeri hep aynı. Hani bu şekilde baktım bir de. Tabii sektörü sıkıntı. Yani dahil olduğu pazar, hani sektör olarak söylüyorum, metal ana sanayi, dahil olduğu kısım ama gidip de bunun eriliği ile kıyaslayacak durumumuz yok hani üretim yaptığı imalat yaptığı için de aynı alanda yer alan şey olarak söylüyorum bunu makine parçası olarak söylüyorum boş frenle de kıyaslayamayız yani bambaşka bir iş yapıyor para kazanacağız da kazanamıyoruz bakalım Hatta şunu da alalım bir paralelini koyalım bakalım ya ola ki karşımıza nasıl bir sürpriz çıkar nereye gelir diye yine herhalde yeşil çizgiye temas da aşağı yukarı 27'nin altı artık 27'nin altına düşse de pek yükselime gelmeden şöyle megafonun içinde hareket edip gider gibi düşünüyorum artık bekleyelim bakalım ne olacak. Warren Buffett amcamızdan da bahsettik adam 11 yaşında ilk hissesini almış 30 yaşına gelmiş milyoner olmuş 20 senesini vermiş hele bir sen de tohum saç bitmesi toprak utansın ya bir strateji belirle ama stratejiyi başta mantık çerçevesine oturtarak belirle. Nasıl bir uzun süreli yatırım yapacaksan ya da alım satım yapacaksan bu katı katiyen uyacağın kurallar olsun. Hedefime ağır ağır sağlam adımlarla ilerliyorum. Ve bu sürecin sonunda borsaya yeni başlayan arkadaşlara ya da borsa sever insanlara güzel bir örnek teşkil edecektir. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar diliyorum. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim.